Bu elektroliz cihazı, suyu moleküllerine ayırmak için elektrik kullanıyor. Elektriğin kap içinde iletilmesini sağlayabilmek adına çözeltiye biraz tuz ekledik. Cihazı çözeltinin içine koyduğunuzda, bir tarafta diğer tarafa oranla iki kat fazla baloncuk oluştuğunu fark edeceksiniz. Suyun bileşenleri H2O'dur. Yani her bir oksijen atomu için iki hidrojen atomu bulunur. Dolayısıyla yalnızca oluşan baloncuklara bakarak bile daha çok baloncuğun olduğu tarafın hidrojen gazının ortaya çıktığı yer olduğunu anlayabilirsiniz. Ve diğer tarafta, demek ki oksijen gazının ortaya çıktığı tarafmış. Lahanayı kullanarak aslında bunu doğrulamış oluyoruz. çünkü pH belirteci olarak kullandığımız kırmızı lahana suyu, bize maddenin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu gösteriyor. Yani başka bir deyişle, bölgenin hidrojen iyonu açısından zengin olup olmadığını gösteriyor. Eksi ucun, yani daha fazla baloncuğun olduğu taraf yeşile dönmüş durumda. Demek ki burası bazik özellikte. Yani bu bölgede az hidrojen iyonu var. Bu kesinlikle mantıklı çünkü hidrojenler çözeltiden ayrılıyor. Diğer tarafta yani artı uçta ise lahana suyu pembe renge döndü. Buna göre bu bölge hidrojen iyonu açısından zengin. Yani asidik özellikte demektir. Bu da oldukça mantıklı. Çünkü bu tarafta da baloncuklarla oksijen çözeltiden ayrılıyor ve geriye hidrojen kalıyor. Görüyorsunuz ki bu basit cihazla suyu bileşenleri olan hidrojen ve oksijene kolaylıkla ayırmanız mümkün.